Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E, bir haftadan beri video çekmiyordum. Artık çekeyim dedim. Bu sefer de Alperen'in saçlarını keseceğim. Katlı keseceğiz. Buraları da sıfırlayacağız. Fade sıfırlama kesin. Katlı katlı çıkacağız saçları. Bakalım nasıl olacak. Ahiretten bir de. Alperen'in saçları da sıkıntılı. Evet. Çok ince telli. Derisi bembeyaz. Yani izi göstermeme imkanı yüzde sıfır. Bunun için böyle saçları keserken çok ince eleyip sık dokumanız lazım. Çok ince çalışmanız lazım tutar saçlarda. Daha da fazla uzatmadan hemen tıraşa başlayalım. Ama önce gençler lütfen kanalıma abone olun ya. Bak yorum da yapın. Abone ol arkadaşlar. Like atın lütfen. Aynen öyle. Yapıyoruz ha bu arada en sonunda sizler sayesinde 2000 e aboneye ulaştım. 2000'i geçtim. 2018 olmuşum valla. Hepinizin yüreğine sağlık, gözlerine sağlık beni izlediğiniz için. Daha da fazla uzatmadan hemen tıraşa geçelim. Evet gençler ilk önce 1.75'i alıyoruz bunu. 1 bölü 2. Bunu takıp yukarı doğru çantayı kaldırıyoruz. İlk önce şuraları bir alalım. Orayı böylece bir aldık. Şimdi gelelim bu tarafa. Evet buralar bitti. Buralar böyle oldu. Bakın görüyorsunuz değil mi? Saçlar nasıl bak. Boşluklu boşluklu. Hop afi izleme kilidini al. Bize gösterme. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu yüzden bu saç biraz kesimi biraz zor. Evet. Şimdi bunu böyle aldık. Sıra geldi. Sıfırlamaya. Şimdi sıfırlamayı yapmamız lazım. Ki seçip net bir şekilde ortaya çıkartabilelim. İlk önce taslak çıkartmamız lazım. Kamerayı şöyle çekelim. Tamam. Of. Oh. Şimdi ne dalacağız? Bak şıkla şu arkası şurada. fazla yukarı çıkmadan şöyle kulak arkasından bir milim böyle giderek şimdi bakın böyle çiziyoruz böyle gidiyor Hatta ben şunu şu tarafa doğru alayım ki Sen ne yapıyorsun arkadaşın anlat bakayım. Ne yani? işte birazın şey yapacağım onların yardıma. Evdeyim işte, alışveriş yani mağazaları. Ne alışveriş ya? Ev alışverişim. Hmm, o Yoksa giyim kuşan mı? Yok abi, ev alışverişi. İşte bu biraz zaman gideceğim. Çalışmaya. İşte, ha yardıma gidiyormuş ya Öyle. Her gün gidiyor musun? Evet genelde her gün gider. İyi ee, güzel. E tamam da, güzel evet gördüğünüz gibi gençler şimdi buraları böyle hallettik böyle burayı geçtik şimdi ne yapacağız makinenin yarım numarasıyla çentik var ya bak çentik çentiyi böyle indirin fazla yukarı çıkmadan sadece milim milim oynatacağız kadarcık az biraz oynatarak çok üste çıkmadan şöyle bir çizimimizi yapalım Şöyle görüyorsunuzdur. Tekrar şöyle alayım. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Şimdi böyle aldık. Tabi gene anasını satayım sadece gene bozuldu. Görüntü. Şöyle aldık. Şimdi sıra neye geldi? Makinenin ucuna bir numarayı takmaya. Şimdi bir numarayı alıyoruz. Taktınız. Çengeli kapatın. Takın. Çengeli tekrar açın. Sonra buralar. Çengel yukarıda. Gördüğünüz gibi buradaki izler İlk verdiğiniz katınızı kayboluyor. Tekrar devam. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayboluyor. Hop basalım. Ne kadar çok iz var, değil mi? Buralarda tamam mı? Şimdi tekrar Bu sefer ne yapacağız? Makineyi teke düşün. Tek diş. Şuralar. Ama ilk önce bir temizleyin. Buralarda kıllar kalıyor sonra saça yapışıyor pek aldık. Hafif hafif. İnce ince böyle. Sadece şu dip kısmını alıyorsunuz izin olduğu yer. Nasıl geliyor? İzler kayboluyor değil mi yavaş yavaş? Aynı stil buraya da devam. Fazla yukarı çıkmadan hafif böyle uçtan ala makinenin köşelerini kullanarak bakın ince ince kayboluyor şuraya daha bakmayın burayı ayarlamadık orayı az sonra biz ilk önce şu altı ayarlıyoruz şu an Alperen anlatmak zor iş işte, değil mi? Evet abi. Bir de yüzeyiz. Tabii. Tabii. Ama tersine çalışıyorsunuz kadar. Yok bir şey olmaz. Bakın şimdi oraları ayarladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdiki olay. Evet. En inceyi takacağız. Bakın bunu. İnce bir böleki takın iki tık fazla değil şimdi buraları ayarlayacağız <gülüyor> Sonra tekrar böyle hafif kaldırın. Bir üstünde olan yerler. Şuralar. Bunu keserken göreceksiniz. Tekrar böyle iki tıkar. Tekrar biraz dört çift yaparak buradan izleri böyle kaybediyorsunuz. Bakın ne var? Şurada var mesela. Hemen azıcık böyle dokunarak buradaki izi kaybedeyiz. Şimdi gelelim buraya. Evet gençler nasıl geliyor? Şimdi tabii sizin gördüğünüz yerler olduğu gibi görmediğiniz yerler de var. Dur. Ben şu kamerayı şöyle alayım. Böyle karanlıkta kalmıyor değil mi? Sanki birazcık karanlıkta kaldı. O zaman şöyle alalım. Şimdi buraları böyle görüyorsunuz. Kaldırın. Ucunu kullanarak tekrar 2'yi alın. Sıfır. Çentiyi tamamen indirin aşağıya. Ve böylece burada bizi kaybetmiş oluyorsunuz. Hem saça katı veriyorsunuz hem de izi kaybetmiş oluyorsunuz. Şuraya bakmayın. Bak şurası var ya şu bölgeye az sonra bir numarayla yiyeceğiz. Orası öyle gidecek. Sıfır aldınız. Az biraz buralar. Bir tık şöyle. Şöyle. çok ince ve yavaş çalışmanız lazım bu tarz saçlarda ince telli olduğu için anında hata belli eder bildiğin minik minik çalışacaksın Evet, sen benim abone misin? Vallahi mi? Aynı oğlum, adım soyadım. Evet, tamam. evet gençler, şuralar şöyle gördünüz, değil mi? Bakın neler var mesela şuralarda var. İşte size anlatmak istediğim şey bu. Gördünüz mü? Saça alırken bütün her yerde iz bırakıyor saç. Çünkü çok ince telli olduğu için. Şimdiki işlemimiz. Bir numarayı takıyoruz. Komple kapatın. Bir tık açın. dan başarılı mı Ve gördüğünüz gibi anam nereye dönüyor? Yanlış yerlere döndü. Ve gördüğünüz gibi bakın bu taraf bitti. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi burayı ayarlamamız lazım. Mesela bak nerede var? Şuralarda var görüyorsunuz değil mi? Orayı dediğim gibi aynı. Şöyle. Yan yaparak. Bir tık daha kapatın. Tekrar açın. Ve gördüğünüz gibi gençler gördünüz mü? Oldu mu? Çok da iyi oldu değil mi? Şöyle gösterelim. Az önceki haliyle, şimdiki hali bir mi? Değil. Şimdi geriye neler kaldı biliyor musunuz? Bak şu en alttaki diklerdeki izler var ya bak. Şuralar. Bak şuralar. Onları da sıfırla aldık mı bizim işlemimiz tamamlanıyor. Evet. Şimdi komple sıfır aldık Gülümüş eğen Arkadaşlar aha da böyle bir şey i̇şte Gördüğünüz gibi Şimdiki olayımız da Makasta O bu değil de burası benim gözüme çok takıldı ya Neredesin? Şu arka tarafı ya İzi yok ama orada Bir değişik bir şey var çözemedim Buradan bakınca bak Telefondan bakınca iz gibi duruyor Buraya geliyorum iz değil Bir daha bakayım. Şöyle alayım bakayım. Bak hala var bak orada bir şey. Lan arkadaş alıyoruz alıyoruz oradan bir şey çıkmıyor değil mi? Bak şurada. Kameradan alıyor mu? Kameradan olmaz ya. Gözüm anında takılıyor. Şimdi bir daha bakayım buradan. Şöyle. Kaldır bakayım başını. Heh. Şöyle bakayım. Tamam. Dur. Bak şurada ufacık bir şey gördüm bak. Bak hemen şurada var bak. Evet. Şimdilik tamam. Şu makineyi ben bir şarjda takayım. Oraya ben bir makasla da geçeceğim bakayım. Acayip tip oldum oraya. Çok uzamış değil mi abi? Uzadı tabi oğlum uzamaz mı? Papaz gibi gözüdüm. Evet. Şöyle alayım tamam. Şimdi bizim elimize ne lazım? İnce tarak. Şimdi inceleri olduğu için saçlarda çok ince olduğu için tabi bu saçı kesinlikle ve kesinlikle ıslatmıyorsunuz. Olabildiğince kuru keseceksiniz. Önce ben şimdi şuralara bir bakayım. Makasla böyle çıkıyorsunuz. Şuraya. Bak ya ben buraya acayip tav oldum ha. Vallahi bak şuraya Hiçbir yere tav olmadım şöyle olduğum kadar İnce tarakla geçeceğim bu sefer buradan Senin saçlar sıkıntılı olunca Baya ince Bir de saç derisinde de var Anında ufacık şey gösteriyor ya Şimdi biraz daha toparladı bak önce. Bak iz daha hop şöyle alayım. Şöyle koy. Şöyle. Tamam. Bakayım. Be, oh be, Olur. tamam şimdi oldu işte. Makinenin girmediği yer ya, ondan makasla hallediyorum. Çünkü tilt etti beni ya var diyorum yani bir şey var, görüyorum. Bir koyuluk var şimdi ayarladım onu. Şimdi bitti olay, sonunda bitti. Gülüm kaldırdı kafanı. Evet. Zaten o egzamanın da şey oluyor. Etkisi oluyor saçta. Böyle boşluklu boşluklu bazı yerlerim var. Onun alıyorsun alıyorsun şey yapıyor. İşte bu egzamanım var ya bu beyaz beyaz şeyler yapıyor ya saçlıklerinde. Ay Onun da çok zararı oluyor saça. Keserken de, keserken de zorlaştırıyor işi. Gülüm sen mi? dahiliye falan bir gitsene bak. Bir baktır bakalım. Doğru. Gençler ahanda valla işte böyle. Zaten kardeşimizin saçları da maalesef biraz sıkıntılı olduğu için şimdilik çözdük. Valla çözdük. Evet şimdi satabiliriz. Şimdi ıslatıp buraları keseceğiz çünkü. Artık kısaltma işlevine geçebiliriz. Oraları rahat bir şekilde satabilirsiniz, Ondan ya da bir sıkıntı olmaz. Fark ediyorsanız daha çok hızlı hareket ettirmiyorum. Arada falan çıkanlar olur diye. Onun için ince ince tıraş etmeniz lazım. Hala yani şöyle yaparken bile bak aradan çıkan saçlar oluyor. Onları da gözden kaçırmamanız lazım. Alırken biraz dikkatli almanız lazım. Şöyle rahat mısınız? Şöyle görün. Bizden çık oğlum. Ha, saç ayar. Koyaletteki en zor saç kesimi ne deseniz iki tane saç modeli var arkadaşlar. Biri dik saçlar. Kara kesim yapmak. İkincisi de ince telli saçlar. Alperen'de ikisi de mevcut. Hem ince hem de egzama var. Makineyle makas nereye vurursan ufacık bir yerde anında izi belli ediyor. Maalesef. Ama zaten önemli olan da olay Burada çıkıyor zaten. Asıl ustalık burada. Bunu ayarlayabilmek. Yok herkes kat çıkar canım. Yok, herkes... Ama pasta gibi. Herkes 3 kat çıkamıyor. Herhalde. Oğlum ben seninkine 3 kat çıkmıyorum ki zaten. 3 kat. Yok lan ben sana ben senin saçlarına gölgelendirme yapıyorum. Vallahi gençler iyi duruyor değil mi saç? Yemin ediyorum. He. Evet, gördüğünüz gibi. Nasıl oldu? Gayet iyi değil mi? Başarılı. Şimdi gelelim üst tarafa. üst tarafa. Şimdi saçın siz diğer tarafını da görüyorsunuz ya. O taraf da aslında böyle. Ama bir şey var anlamadım. Bir karanlık kalıyor bu taraf. Çözemedim o işi. Artık onun için kusura bakmayın. Şimdi gelelim üstlere. Alper, üstlerine ne yapacağız gülüm? Az mı? Arka, arka tarafı alıyordum ya kısaltıyordun bayağı. Tamam. Üstler, ön taraflardan da alır. Kırık, tamam. E, kırıkları alırsın. O şekilde. Yani. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakayım videodan ne tarafın gözüküyor. Dur. Hoppa. Birazcık bunu yukarı alalım. Biraz çok kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Yok, Aa, onu kaldırma. Şunu eğeyim, eğmemiz lazım. Heh. Böyle. Tamam, oldu. O. Evet, güzel oldu. Şimdi üstlerden biraz alalım. Artık şekil almıyor. abi. E ee, uzamış oğlum. Ayağı uzadı. Görmüyor musun? Çap çap gelsem yere bile giremedim. Zaten 3-4 kere sen beni aradın, bir denk gelemedik. Aynen denk gelemedik. Bu kadar alayım mı? Olur abi. En önden. üstleri de yavaş yavaş böyle adım adım mesela böyle çekiyorsunuz ya bu sırada çekin çıkıyor En öne doğru çekin, saçı görün ve kanala abone olun yorum yapmayı unutmayın like atın sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz ister buradan yorumlardan isterseniz instagramdan instagramdan iki tane adresim var biri şahsi hesabım halim.altankinkav diğeri de İş yeri hesabım olan Salon Halim Kingap Official. Orada sadece saç kesimleri falan filan paylaşıyorum. Ama tabi yazarsanız oradan da ben size cevap veririm. Sonuçta bana mesajların hepsi geliyor. Ayrıca TikTok'ta da var. Orada canlı falan canlı yayın falan açıyorum. TikTok'ta Halim Altankinap 1925 Oradan da takip edebilirsiniz. Mesela tabi siz şimdi bu videoyu burada izliyorsunuz. Bu herhalde akşam falan yüklenecek. Daha şimdi yüklemeye kalksam anca akşam olacak bu. Ben mesela bundan sonra Alperen'den sonra sakal bakımına sakala keratin yapacağım. Ama onu Youtube için çekmeyeceğim. Onu TikToklaşacağım. Aynen kim istedin Hı hı Keratin yapacakmış Sakalı düzeştireceğim Gülüm iyi mi kısalık? İyi abi Böyle targın zaten Öyle doğru abi Öyle doğru <gülüyor> İyi mi abim? İyi haberlerine sağlık <gülüyor> Videonun dakikasına bakabilir miyim? Maşallah 42 dakika olmuş. Valla 42 dakikayı izlerseniz çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdilik benim işim biter. Yıkacağım zaten kaldıracağım. Bizim olayımız buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, ben like için. atmayı unutmayın. Aynen. Öpüyorum. Sosyal medyadan da beni takip edin takip. Bay bay.